tarık haber ekranı açıldı. Siz alan veri teknik karşısında bu yüz benim haber tutum. başlıyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün en önemli seçim paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir taratacak olursak Twitch tarık haber, TV sosyal jet haber, Pinterest tarık haber, ok haber. TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram'da Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Ground, Facebook Tarık Haber YouTube Tarık Haber TV ve Tarık Yılmaz Yaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli izleyenler, Nono Live'da yayındayız. Nono Live kanalımız Tarık Haber TV'den bir yere ulaşabilirsiniz diyoruz ve ilk haberimize geçiyoruz. Efendim, İstanbul için imsak vakitleri 0.455, diğer ücretimizin imsak vakitlerini önlemek istiyorsanız tarikabey.com'dan bakabilirsiniz. Borsa günü bayağı hareketli yaşadı değerli izleyenler. Dolar 19,26, euro 20,97 ve 20,97 düşüşle altın, 1.231 düşüşle ve Borsa İstanbul günü 5.92 ile günü yükselişle kapattılar. Son dakika haberine göre Bakan Kurum İstanbul için kritik tarih açıkladı. ilk temel atılıyor dedi. Son dakika haberine göre çevre içerik ve iklim değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için adaylık konusuyla ilgili gelen soruyu yanıt veren kurum ne belediye ne de başka bir görev için şu an beklentimiz yok. Bunlar konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum dedi. Bakan kurum İstanbul'a yapılması planlanan rezerv konutlarının ilk temelini 22 Nisan'da atacağız ifadelerini kullandı. Son dakika bakan kurum İstanbul için kritik tarihi açıkladı. İlk temel atılıyor. 10 Nisan 2023 2037 son güncelleme 10 Nisan 2023 2154 Son dakika haberi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık konusu ile ilgili gelen soruya yanıt veren Kurum, "Ne belediye ne de başka bir görev için şu an beklentimiz yok. Bunları konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi. Bakan Kurum, İstanbul'da yapılması planlanan rezel konutların ilk temelini 22 Nisan'da atacağız, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık konusu ile ilgili gelen soruya da cevap verdi. Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. 14 Mayıs kritik öneme sahip. Bu süreçte 14 seçimdir kazanan AK Partimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeni bir yüzyıla başlangıcını yapacaktır. Biz de İstanbul'dan aday olduk. Tabi birinci sıra ve birinci bölge Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlık sürecinde aday olduğu yer. Bizim için onurlu bir yer. İstanbul'un geleceği adına bir İstanbul milletvekili olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Bizim şu an iki önceliğimiz var. Birincisi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçerek yeni yüzyılın başlangıcını hemen yapacağız. Şu anda da en önemli gündemimiz deprem bölgemiz. Dolayısıyla bu öncelikler dışında deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza konutlarını yapmakta ikinci önceliğimiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacak mı? Bunları bugün konuşmak gerçekten hem milletimiz adına hem deprem bölgesindeki vatandaşlarımız adına çok gereksiz. Hiçbir zaman görev beklemedim. Verilen görevi yerine getirmeye çalıştım. Ne belediye ne de başka bir görev için şu an beklentimiz yok. Bunları konuşmamın doğru olduğunu düşünmüyorum. Gönlümüz deprem bölgesinde. Önümüzdeki Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle temel atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte de yapılması gereken iş ve işlemleri anbean takip ediyoruz. Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte depremin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen 100 bin konutu başlatmış oluyoruz. Bu önemli bir başarı. 100 bin konutu dört ile çattığımızda 400 bin kardeşimizin evi, yuvası, mutluluğu demek. Depremzede vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde başlayacağımız konutları etap etap teslim edeceğiz. Aynı anlayışla deprem bölgesindeki sürecimizi yürütüyor olacağız. Burada olsak da gönlümüz, kulağımız, kalbimiz deprem bölgesinde. Harıl harıl ihalelerimizi yapıyoruz. İzmir'de Bayraklı'da deprem oldu. Hani bedava konut dağıtacağız diyor ya Kılıçdaroğlu. 5061 konutu, 7 ayrı proje alanında, o zaman pandemi süreci vardı, tedarik zinciri bozuktu ama biz gittik vatandaşlarımıza söz verdik, ilk konutlarımızı 6 ay sonra bitirdik. Sözlerimizi Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu'da yetiştirdik. Bunu yapabilen irade deprem konutlarını da yapacak. Bütünlük içerisinde konutları yapacağız. İlk gün depremden sonraki süreçte Gaziantep'te biz kurduk. Türkiye'deki tüm inşaat malzeme üreticilerini bir araya getirdik. Bize bu kadar demir, çimento, kalıp malzemesi lazım dedik. Hepsi kapasitelerinin yetebileceğini ifade ettiler, hatta zam yapmayacaklarını söylediler. Seçime 34 gün var. harıl harıl ihalelerimizi yapıyoruz. 1 milyon 200 bin konutu nasıl yaptıysak o anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ticaret Bakanımız da sağ olsun birebir süreci takip ediyor. Kalıp, işçi, malzemede problem yaşar mıyız diye bakıyor ve ona göre tedbirimizi alıyoruz. Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde bedava konut vaadi. Boş vaat vermek çok kolay, hele hele seçim sürecinde. Nasılsa sırtınızda küfe yok, yapamayacağınız, gerçekleştiremeyeceğiniz bütün hayalleri vatandaşınıza söyleyebilirsiniz. Ama biz hiçbir zaman böyle bir siyaset yapmadık. Biz hep yapacaklarımızın üzerinden bir siyaset yaptık. Eğer 14 seçimleri AK Parti kazanıyorsa yapmış olduğu işlerdendir. Biz de burada hiçbir zaman popülist yaklaşmadık. Oradaki kardeşlerimizi üzecek hiçbir vaatte bulunmadık. Gerçekleştiremeyeceğimiz vaadi vermedik. İzmir'de deprem oldu. Neden orada bedava konut yapmadılar? İBB kendisinde değil mi? 100 bin konut gerçekleştireceğiz dediler. Niye yapmadılar? Ankara'daki sosyal konut, deprem dönüşüm işi ne olacak? Bunu kendi belediye başkanına sor. Sen bana doğru bir örnek vereceksin ki ben sana oy vereyim. Bayramda bir köydeki evlerin tamamı bitecek. 11 ile gittik ekibimizle birlikte. STK'larla, kanaat önderleri, belediye başkanlarımızla görüştük. Sanayi, ticareti hepsini konuştuk. Vatandaşımızın talebi, beklentisi ne? Burası rezerv alanlar için ön yaptığımız yerler sizin için de uygun mudur? dedik. Bazı yerlerde sorun vardı, değiştirdik. Neticede süreci başlattık. 11 ilimizin birbirinden farklı özellikleri var. Hatay'daki demografik yapı ile Adıyaman'daki demografik yapı farklı. Hem iklim şartları, kültürel değerler, ihtiyaçlar farklı. O yüzden 4 ilimizi 4 ayrı mimara verdik. Oralarda yeşil yollar, toplanma alanları yapılacak. İnşallah bayramda da Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilk başlattığımız konutlarımız teslim edilecek. ...köylerde konutlarımızı bitireceğiz. Bunlar tek katlı konutlar. Köy evleri. Mesela bir köyün tamamı bitecek, bayrama yetişecek. Bittikçe de vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Devletimiz tüm mücadelesini verdi... İstanbul tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. AK Parti iktidara geldiğin 11 ilde de istisnasız tüm vatandaşlarımız en az bizim kadar mücadele ettiler, bizim kadar üzüldüler. Buna rağmen ben bir tek kötü söz duymadım. Devletimiz var olsun dediler, Allah devletimize zeval vermesin dediler. Vatandaşımız şunu net bir biçimde gördü, devletimiz tüm mücadelesini verdi. Tüm Türkiye oraya attı. Gördüler. Biz hamdolsun 85 milyon tek yürek olduk. Orada hepimiz enkazın bir tarafından tuttuk. Bir taraftan çadır kurduk. Vatandaşımız şuna bakıyor, bu devlet benim için uğraş gösteriyor mu göstermiyor mu? Vatandaşımız bize doğrudan diyor ki, önümüzdeki seçimi almanız lazım, bu altılı masa gelirse bizim konutlarımızı yapmaz. Niye? 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız ne söz vermişse tutmuş. İstanbul tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. AK Parti iktidara geldiğinde yapı denetim düzenlemesini hayata geçirdi. Binaların daha güçlü yapılabilmesi için deprem yönetmeliklerini değiştirdi. İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptık. 1.5 milyon acil dönüştürülmesi gereken konut var. İstanbul sadece kendini ilgilendiren bir il değil. Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ülkemizin milli güvenlik meselesi. Bu kadar hassas bir konu. Milli gelirimizin %50'sini, dış ticaretimizin %50'sini İstanbul'dan alıyoruz. İstanbul'a daha fazla yük getirmemeliyiz. Kısmi sanayide olacak ama bacalı sanayi değil. İstanbul'un kentsel dönüşümündeki ilk projenin temelini 22 Nisan'da atacağız. Biz 1.5 milyon riskli konutumuzun 500 binini olduğu yerde yapacağız. Kalan 500 bin konutumuzu da 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini de Anadolu yakasında olmak üzere uydu kentler kuracağız. Bunun da ilk temellerini inşallah 10.000 konutun temelini ayın 22'sin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle atacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında planlıyoruz. Avrupa yakasında, Esenlerin kuzeyinde Başakşehir sınırları içinde, Sultan Gazi ile Başakşehir arasında askeri alan var. Aldık orayı. Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yaptık. O alanı rezerv alan olarak kullanacağız. O alanda rezan konutlarımızın temelini atacağız. Anadolu yakasında Tuzla, Pendik, Maltepe'de alanlarımız var. Hepsi askeri alanlar değil. O alanlarda projelerimizi yapıp, rezerv konutları inşa ettikten sonra vatandaşlarımızı etap etap taşıyacağız. Rızaya dayalı yapacağız. Kızılay Başkanı ile ilgili eleştirilere ne diyor? Kızılay bizim kurumumuz. Hepimizin bir değeri. Kızılay'daki çalışanlarımız deprem sürecinde yapılması gereken her türlü çalışmayı yapmak üzere mücadele verdiler. Kızılayı yenmek, kişiler üzerinden eleştirmek en kolayı. Bunlar ilgini çekebilir. 15.000 TL'ye kadar masrafsız taksitle avans ceste akvandı. Sayın makam bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberlere büyük... Ee... Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı. Son dakika haberine göre seçime sayı günler kadar siyaset kulislerinde hareketlik sürüyor. Millet İttifakı ile yakın temaslı olabilen Büyük büyük e, e, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş aldıkları kritik kararı canlı yayında açıkladı. Baş Millet İttifakı'na destek vermek için seçimlerden çekildiklerini duyuyoruz. Son dakika, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı. 10 Nisan 2023-2013 son güncelleme, 10 Nisan 2023-2024 Son dakika haberi. Seçime sayılı günler kala siyaset kulislerinde hareketlilik sürüyor. Millet İttifakı ile yakın temaslı olduğu bilinen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, aldıkları kritik kararı canlı yayında açıkladı. Baş Millet İttifakı'na destek vermek için seçimlerden çekildiklerini duyurdu. Takip et. Son dakika 14 Mayıs seçimleri giderek yaklaşırken siyaset gündeminde hareketlilik devam ediyor. BTP lideri Hüseyin Baş, tv yüzde katıldığı programda çok konuşulacak ifadeler kullandı. Millet İttifakı'na destek vermek için seçimlerden çekildiklerini açıklayan Hüseyin Baş, mevcut iktidarın devam etmesini engellemek için bu fedakarlığı yapıyoruz, dedi. Hüseyin Baş, konuşmasının devamında şunları söyledi. Biz BTP olarak seçimlere katılmama kararı aldık. Listelerimizi verdik, listelerimizi geri çekeceğiz. Bu seçime katılmayıp, muhalefet bloğuna meclis aritmetinde üstün bir vekil ortalaması yakalama şansı biz de bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yaptığım araştırmalarda barajı geçebilen pozisyonda değiliz. Barajı geçemeyeceksek bu seçime girip, iktidarın meclis aritmetinde üstün olmasını istemediğinden dolayı böyle bir kararın doğru olduğunu vermek durumunda kaldık. Lütfen bunu yapmayın. Biz Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçiminin yanlış olduğunu, daha doğru adayların var olduğunu ortaya koyduk. Bugün listelerine baktığımızda yanlış isimlerin yanlış sıralandığını görmüş olarak ben aylardır şunu söylerim, bu iktidar bu seçimi alamaz ama bu muhalefet bu iktidara seçimi verebilir. Lütfen bunu yapmayın. Bunlar ilgini çekebilir. Bilet al, bonus kazan, milli piyango. Ama haber mülkenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler Süper Turo heyecan devam ediyor Vavakars Fatih Karagümlü kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor maç bir bir devam ediyor maç Atatürk olimpiyat stadyumunda oynanıyor maçı Abdülkadir bitigen yönetiyor Maçta Vavakas Fatih Karagümrük'ün golünü 24. dakikada Muhammed Ezo Doev kaydetti. Fenerbahçede ise 51. dakikada Mihazayic ve Fenerbahçe 78. dakikada az önce bir gol attı ve o da Atilla Sazaykoğlu kaydetti. Şu an deplasmanda 2-1 önde değerli izleyenler Bu maçı canlı anlatımlarla canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri geldi. Bakalım ilk kim yapacak dedi. Dünyanın ilk siyahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu TSK devrildi. Bayraktar TB3'ün 2024'te gemide çalışmaya başlayacağını söyleyen Baykar, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bizden yaklaşık bir buçuk yıl sonra hatırladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden bir duyur geldi. Biz de buna benzer Bayraktar TB3'e benzer bir uçak yapıyoruz ve ilk biz yapacağız diye sonra da İsrail'den geldi yarış hale devam ediyor. Bakalım ilk kim yapacak ifadelerini kullandı. Selçuk bayraklardan dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail sözleri bakalım ilk kim yapacak? 10 Nisan 2023-1924 son güncelleme 10 Nisan 2023-1932 Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı SİHA-MİSİ TCG Anadolu TSK'ye devredildi. Bayraktar TB-3'ün te gemide çalışmaya başlayacağını söyleyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bizden yaklaşık bir buçuk yıl sonra hatırladığın kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden bir duyuru geldi. Bizde buna benzer Bayraktar TB-3'e benzer bir uçak yapıyoruz ve ilk biz yapacağız diye sonra da İsrail'den geldi. Yarış hale devam ediyor. Bakalım ilk kim yapacak ifadelerini kullandı. Takip et. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı, SİHA, gemisi TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Bayraktar TB3 ve Kızıl Elmanı'nda yer aldığı gemide açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu hava araçları TCG Anadolu gemimizle birlikte bir gün görev yapmaya başlarlarsa, dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Dünyada hiç de beklenmedik bir şekilde ülkemiz silahlarla muharebede paradigma dönüşümünü başlatmış olduk dedi. On binlerce kez denendi. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Gemi, düzenlenen törenle envantere girdi. Gemi içinde bayraktar kızıl elma ve bayraklar, TB3 hava araçları da yer aldı. Baykar Savunma tarafından geliştirilen araçlar için Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gemide açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Bayraktar TB-3 gün simülasyon ortamında TCG Anadolu'ya 10 binlerce kez iniş kalkış yaptığını vurguladı. TB-3 2024 tegemi de gemide çalışmaya başlayacak. Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB-3 gün gemiye entegrasyonu kapsamında inşa halindeyken ziyaret etmişti. O zaman da etkilemişti ama şimdi bitmiş halini görmek beni çok etkiledi. Ülkem adına büyük gurur duydum, ülkemizin dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği eserleri üretip görevi alabilmesi, hem ülkemiz savunma sanayi açısından hem de ülkemizin ileri teknoloji geliştiren, üreten bir ülke olma yolculuğunda büyük bir umut verdi. Dünyada ilk defa kısa pist uçak gemisine iniş kalkma kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 ve aynı zamanda ülkemizin ilk insansız savaş uçarı Bayraktar Kızıl Elma'yı gemiye getirdi. Bayraktar TB3 henüz uçmadı, Kızıl Elma'nın uçuşları devam ediyor. İlk uçuşundan sonra TV3, 2024'te gemide çalışmaya başlayacak. Kızıl elma test uçuşları devam ediyor. Ve bu yıl sonuna kadar üretime hazır hale getireceğiz. O da 2025'te inşallah gemide görev yapmaya başlayacak. Tarihi bir ana şahit olduk. Ülkemizin milli savunma sanayisi açısından Mavi Vatan'ın geleceğinin daha büyük bir güvence altında olduğuna şahit olduk diye konuştu. Dünya Muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bayraklar, dünyada hiç de beklenmedik bir şekilde ülkemiz SİHA'larla muharebede paradigma dönüşümünü başlatmış oldu. SİHA'ların bu kadar etkili olabileceğini dünya görmeden ülkemiz terörle mücadele operasyonlarında öncelikle kullanıldı. Bütün dünya SİHA'larımızın muharebedeki paradigma dönüştürücü, oyun kurucu rolünü, hatta oyun bozucu rolünü görmüş oldu. Yine benzer bir asimetrik etkiyi burada TCG Anadolu gemimizle beraber ve SİHA'larımızın konuşlanmasıyla birlikte çok daha büyük bir kuvvet çarpanına asimetrik etkiye ülkemiz kavuşmuş olacak. Bu hava araçları TCG Anadolu gemimizle birlikte bir gün görev yapmaya başlarlarsa dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar dedi. TCG Anadolu gemisinin Sirkeci'ye gelmesiyle ilgili de bayraklar tam tarihlerden emin değilim ama yakın bir tarihte olacağını duydum. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz çok güzel olur. Çoluk çocuk biz de geliriz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le yarış devam ediyor. Araçların dike iniş kalkışlı olmadığını hatırlatan bayraklar, halyazırda bütün uçaklarımızı geliştirirken bir anlamda bütün fizik kanunlarını simülatör ortamlarında modelleyerek aslında bir anlamda uçuşu henüz hava aracımız uçmadan garantiye alıyoruz. Yaklaşık 2 senedir de özellikle sanal ortamda Bayraktar TB3 gemiye 10 binlerce defa inip kalktı. Farklı rüzgar koşullarında, farklı dalga koşullarında. Bunu da tümüyle otomatik bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. Bayraktar TB3'ten sonra da bunu inşallah kızıl elma yapacak. Maharetlerden bir tanesi de o, Türk savunma sanayi açısından da dünyaya damgasını vuracak bir gelişme, insansız bir savaş uçağını böylesine kısa pistli bir gemiye indirip kaldırabilmekle Türk mühendislerinin marifetini tüm dünyaya ayrıca sergilemiş olacak. Kızıl elmayı uçurmak nasıl ki 20 senelik hedefimiz idiyse bu da yeni kızıl elmamız. Bizden yaklaşık bir buçuk yıl sonra hatırladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden bir duyuru geldi. Biz de buna benzer bayraktar TB-3B benzer bir uçak yapıyoruz ve ilk biz yapacağız diye sonra da İsrail'den geldi. Yarış hale devam ediyor. Henüz hale kimse kısa pisti gemilerden kalkıp inmiş değil, bakalım ilk kim yapacak ifadelerini kullandı. Dünyada ilk. Sosyal medyadan paylaşımlar artarda geldi. Türkiye'nin çok geniş bir mühimmat ailesi var. Selçuk Bayraktar, Bayraktar dihanında uçuşlarının devam ettiğini, ürün olma aşamasında olduğunu belirterek Türkiye'nin artık çok geniş bir mühimmat ailesi var. Hafif seyir füzesi kemankeş dediğimiz sistemi Teknofest'te tanıtacağız. İnşallah ülkemizin uzay yolculuğuna destek olmak için de yola çıktık. Alçak yörünge takım uydular ve aynı zamanda yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz. İlk uydumuzu inşallah 2 sene içinde bitirmiş olacağız ve uzaya çıkmış olacak şeklinde konuştu. DHA Dünya savunma sanayi için tarihi gün. TCG Anadolu göreve hazır. Bunlar ilgini çekebilir. Yurt dışı tatilini başlat da tilsepeti. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika habere Fatih Karagümrük. Fenerbahçe maçının henüz dördüncü dakikasında olay yaşandı. Vilyan Arao'nun golü iptal edildi. Sallı Ağcıoğlu'nun e taraftarlar isyan etti. Son dakika haberiyle Süper Lig'in 28. haftasında Vavakar Suatik Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat siyah oynanan ve oldukça tempo başlayan maçın henüz dördüncü dakikasında Fenerbahçe, Vilyan Arao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertlerin sevinci ise sadece saniyeler sürdü. Hakan hakem Abdülkadir Bitiken pozisyonda faul olduğuna karar verdi. İşte detaylı. Son dakika Karagümrük Fenerbahçe maçının henüz dördüncü dakikasında olay. Willian Araujo'nun golü iptal etti. Sarı lacivertli taraftarlar isyan etti. 10 Nisan 2023 21:11 son güncelleme. 10 Nisan 2023 21:11 Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında Babacars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan ve oldukça tempolu başlayan maçın henüz 4. dakikasında Fenerbahçe, Vili Naro'nun golüyle bir sıfır öne geçti. Sarı, lacivertlilerin sevinci ise sadece saniyeler sürdü. Hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyonda faul olduğuna karar verdi. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, Babacars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarısı oldukça heyecanlı geçen maçta yaşanan bir olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Areyao golü attı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında sol kanatta topla buluşan Attila Sızalay, ceza sahası içine bir orta yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Bilgin Arao, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Faul kararı verildi. Golü kutlayan Sarı, lacivertli futbolcuların sevinci ise kısa sürdü. Müsabakanın hakemi Abdülkadir Bitigen, Vili Narao'nun vuruşu sırasında ceza sahasında bulunan Samet Akaydın'ın rakibine faul yaptığını işaret etti ve golü geçersiz kıldı. Sosyal medyada tepki. Bitigen'in golü iptal etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçeli taraftarlar pozisyonda faul olmadığını öne sürerek Abdülkadir Bitigen'e tepki gösterdi. Bunlar ilgini çekebilir. Cumhuriyet Mahallesi, satılmayan depolama birimleri neredeyse dağıtılıyor. Depolama birimleri... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız değiliz ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende teslim edilmiştir. Dünyada ilk sosyal medyadan paylaşımlar art artak Savunma sanayisinde tarihi gün yaşandığı Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, bu başkanı Erdoğan'ın katıldığı törele TSK envanterine gir. 27.4 bin tonluk gemi ve savunma sanayisine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, projenin dünyadaki önemine vurgu yaptı. TCG Anadolu'nun teslim edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İncelen, Sosyal medyada art arda paylaşımlar gelmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle teslim edilmişti. Dünyada ilk. Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi. 10 Nisan 2023-1848 son güncelleme. 10 Nisan 2023-1848. Savunma sanayinde tarihi gün yaşandı. Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. 27.4 bin tonluk gemi ve savunma sanayine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, projenin dünyadaki önemine vurgu yaptı. TCG Anadolu'nun teslim edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den sosyal medyada alt alta paylaşımlar geldi. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzda Sedef Tersanesi'nde düzenlenen TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni milgen Fırkateynleri Saç Kesme Töreni'nde konuştu. TCG Anadolu Gemisi'nin inşasına 2016 yılı Nisan ayında başlandığını anımsatan Erdoğan, aradan geçen 7 yılın sonunda TCG Anadolu Gemimizi hizmete alıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Rabbim bu gururumuzu daim kılsın, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 36 ay gibi bir sürede eş zamanlı olarak 3 geminin özel tersanede inşa edilerek deniz kuvvetlerimize tesliminin hedeflenmesi dünyada örneği olmayan bir projedir. Mesajı ise dikkat çekti. Allah selamet versin. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu paylaşımında TCG Anadolu hayırlı olsun. Yerli askeri gemi üretimimiz ve mühendisliğimiz için kıymetli, donanma gücümüz açısından da önemli bir yerde olan TCG Anadolu'nun Tuz'da Sedef Tersanesi'ndeki üretim sürecinde emeği geçen herkese teşekkürler. Allah selamet versin, ifadelerini kullandı. Muharrem İnce, bu tür yatırımları devam ettireceği. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. TCG Anadolu, ülkemize hayırlı olsun. Donanmamızın böyle bir gemiye sahip olması beni çok mutlu etti. Ben Cumhurbaşkanı seçildiğimde hem bu hayat bağlılığını bitireceğim hem de bu tür yararlı yatırımları artırarak devam ettireceğim. Sözüm söz. Bunlar ilgini çekebilir. Satılamayan sandalyeler sizin bütçenize uygun olabilir. Ama böyle devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Netanyahu geri adım attı. İsrail Savunma Bakanı Gallant görevine iade edildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'de süren protestoların ardından geri adım attı. Netanyahu geçtiğimiz ay görevden aldığı Savunma Bakanı Yoğal Gallant'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Netanyahu geri adım attı. İsrail Savunma Bakanı Gallant görevine iade edildi. 10 Nisan 2023-22-24 Son Güncelleme 10 Nisan 2023-22-24 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de süren protestanların ardından geri adım attı. Netanyahu, geçtiğimiz ay görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Takip et. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'deki son terör saldırıları ve ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. İsrail'in terör saldırısı altında olduğunu söyleyen Netanyahu, söz konusu saldırılardan bir önceki hükümeti sorumlu tutarak, önceki hükümetin İsrail'in düşmanlarını cesaretlendirdiğini ve zayıflık gösterdiğini iddia etti. Netanyahu, önceki hükümet döneminde terör saldırılarının sayısı ikiye katlandı. Önceki hükümet, gaz alanları karşılığında hiçbir şey almadan düşmana teslim etti, dedi. Söz konusu saldırılardan muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid'i suçlayan Netanyahu, aceleci davranmıyorum. Kararlı hareket ediyorum ve her şeyden önce sorumlu davranıyorum. İsrail halkı, size bu gece söylüyorum, bu tehditleri geri çevireceğiz ve düşmanlarımızı yeneceğiz. Bunu geçmişte yaptık ve yine yapacağız. Caydırıcılığı yeniden tesis edeceğiz, bize miras kalan zararları gidereceğiz, dedi. Gallant göreve iade edildi. Netanyahu, 26 Mart'ta tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyurmasının ardından geri adım atarak Gallant'ın görevine devam edeceğini açıkladı. Netanyahu, söz konusu kararı protestolar nedeniyle almadığını ifade ederek, İsrail'in güvenliği için yapılan her şey hakkında ayrıntı veremeyeceğini belirtti. Ulusal Muhafız Teşkilatı Aşırı sadece Ulusal Güvenlik Bakanı Kamar Ben gibi de tartışmalı yargı reformunun ertelenmesine destek vermesi halinde söz verilen ulusal muhafız teşkilatı, na verilen onay hakkında gelen bir soruyu cevaplayan Netanyahu, muhafızların gerekli olduğunu, kimsenin milisleri olmayacağını ve sorumlu, düzgün, profesyonel bir güvenlik gücü olacağını ifade etti. Sorumluluk alma zamanı geldi. Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösteren eski Başbakan Yair Lapid, bir basın toplantısı düzenleyi aşırılık yandısı ve başarısız hükümetinin yol açtığı sorunlar için başkalarını suçlamak yerine Netanyahu ve bakanlarının sızlanmayı bırakıp nihayet sorumluluk alma zamanı geldi, dedi. Anlaşma Lübnan'da yapıldı. Eski Başbakan Naftali Bennet ise, Netanyahu'nun konuşmasını, liderlik dışı ve utanç verici olarak nitelendirerek, önceki hükümetin Lübnan ile imzaladığı Deniz Sınırı ve Doğalgaz Anlaşması'nın İsrail'in caydırıcılığına zarar verdiği yönündeki suçlamasını reddetti. Bennet, anlaşma Hizbullah'la değil, Lübnan'la yapıldı ve Hizbullah'ın şu anda yaptığı şeyin bu anlaşmayla hiçbir ilgisi yok. Başkalarını suçlamanın değil, liderlik zamanı dedi. İha. Bunlar ilgini çekebilir. Cumhuriyet Mahallesi satılmayan mobilyalar, 2000. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda diğer haberimize geçiyoruz. Cami minaresi çöktü, imam yaralandı değerli izleyenler. Aksaray'da yaşanan şiddetli fırtına, ağaç ören ilçesindeki vatandaşlar zor anlar yaşattı. Gölük köyünde cami minaresi dojmanın üzerine devrildi. Yaralanır İmam Özcan Deniz, ben minarenin çökeceğini anladım, kaçmaya çalıştım, bir iki adım attım, minare oturduğum odanın üzerine çöktü, zar zor kaçabildim ifadelerini kullanmış. Caminin minaresi çöktü. İmam yaralandı. 10 Nisan 2023-22.01 son güncelleme, 10 Nisan 2023-22.01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 Aksaray'ın Açören ilçesinde caminin minaresi fırtına nedeniyle lojmanın üzerine devrilmesiyle tavan çöktü. Lojmanda bulunan İmam Özcan Deniz 25 hafif şekilde yaralandı. Bugün öğle saatlerinde Açören ilçesi Gölük köyünde başlayan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gölük köyü camisinin minaresinin lojmanın üzerine devrilmesiyle tavan çöktü. O sırada lojmanda bulunan İmam Özcan Deniz yaralandı. Deniz, ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minarenin çökeceğini anladım. Yaşadıklarını anlatan İmam Deniz, öğle saatlerinde Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra teyzelerimiz camiyi temizliyordu. Bizler de caminin bahçesini temizliyorduk. Daha sonra dolu başladı. Teyzelerimiz camiye geçti, ben eve geçtim. Doludan sonra fırtına çıkar gibi oldu. Ben pencereden dışarı baktığım zaman caminin şerefesinden bir taş düştü. Ardından bir tane daha düştü. Sonra bir karartı gibi bir şey oldu. Ben minarenin çökeceğini anladım. Taçmaya çalıştım. Bir iki adım attım. Minare oturduğum odanın üzerine çöktü. Çökmesinden dolayı vücuduma ve başıma birkaç taş parçası geldi. Zar zor kaçabildim. Rabbim beterinden korusun diye konuştu. Fırtına nedeniyle Hacı İsmaili köyünde de Bekir Temel'in 34 üzerinde naylonla kaplı alanının devrilmesiyle 3 kuzu öldü, bir koyunun da bacağı kırıldı. DHA. Bunlar ilgini çekebilir. 15.000 TL'ye kadar masraf. A ve bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Show TV'nin reyting rekortman dizisi Ailenin Yıldızı Yusra Geyik Bozkır dizisi için çıralı çıplak soyundu. Ateşli sahne gündem oldu. Arka Soğuklar dizisine hayat verdiği Zeriş karakteriyle hafızalarına kazınan eşimlerde Sena Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde paylaştığı Aile dizisine Yağmur karakterini hayat veren Yusra Geyik Bozkır dizisi için soyundu. Ünlü oyuncunun ateşli sahnesi gündem oldu. Ailenin Yıldızı Yüsra Geyik Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu. Ateşli sahne gündem oldu. 10 Nisan 2023-1538 Son Güncelleme 10 Nisan 2023-1749 Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği zeviş karakteri ile hafızalarımıza kazınan ve şimdilerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğun başrollerini paylaştığı Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik Bulutbin Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu. Ünlü oyuncunun ateşli sahnesi gündem oldu. Takip et. Ekranların en uzun soluklu dizisi, arka sokaklarda hayat verdiği zeviş karakterinin ardından, şimdi de aile dizisinde devinin kardeşi Yağmur'a hayat veren Güsra Geyik, Blutbin en çok dikkat çeken orijinal yapımlarından biri olan Bozkır'daki sahneleriyle çok konuşuluyor. Bozkır dizisine ikinci sezonda dahil olan Güsra Geyik ateşli sahneleriyle büyük ses getirdi. Ünlü oyuncu dizinin yedinci bölümünde çırılçıplak soyunarak dans etti. Bu sahne sosyal medyanın gündemine oturdu. Hikayesi ve görüntüleriyle izleyiciyi etkileyici bir sezon sunan dizinin başrollerini Yiğit Öşener ve Furkan Andıç paylaşırken, ikiliye başarılı oyuncular Cemre Baysel, Üsge Geyik, Fatih Al, Cemal Toptaş ve Bülent Düzgünoğlu eşlik ediyor. Yapımını ARC filmin yapımcılığını Fatih Yene Sömeroğlu'nun üstlendiği soluksuz izlenecek dizinin senaryosunu Levent Cantek kaleme alırken, yönetmenliğini Cantek ile Şahin Altu üstleniyor. Polisiye ve suç dramasını buluşturan Bozkır dizisi cesur sahneleriyle gündemden düşmüyor. İlginizi çekebilir. Kalite, konfor, şıklık bir arada. Spor ayakkabılarda yüzde kırk varan indirim. Fosori ayetlerde iki 2830... bin Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gazeteci İsmail Saymaz Halti'den ayrıldığını açıkladı. Hakkınızı helal edin de Gazeteci İsmail Saymaz program yaptığı Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Ayrılık haberini Twitter'dan paylaşan Saymaz yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerine çok teşekkür ederim dedi. Gazeteci Candaş Tolga Işıklar Saymaz'ın Sözcü TV'ye transfer olduğunu açıkladı. Halk TV'den yapılan açıklamada ise Saymaz'ın ayrılığıyla ilgili detaylara paylaşıldı. İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Hakkınızı helal edin. 10 Nisan 2023-1933 son güncelleme 10 Nisan 2023-2027 Gazeteci İsmail Saymaz program yaptığı Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Ayrılık haberini Twitter'dan paylaşan Saymaz, yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim dedi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ta Saymaz'ın Sözcü TV'ye transfer olduğunu açıkladı. Halk TV'den yapılan açıklamada ise Saymaz'ın ayrılığıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Takip et. Gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşık 20 aydır çalıştığı Halk TV ile yollarının ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Saymaz paylaşımında bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin ifadelerini kullandı. Saymaz Sözcü TV'ye transfer oldu. Gazeteci Candaş Dolga Işık ise Saymaz'ın yeni adresini size bir medya haberi vereyim İsmail Saymaz Sözcü'ye transfer oldu paylaşımıyla açıkladı. Halk TV'den açıklama. İsmail Saymaz'ın ayrılık haberinin ardından Halk TV yönetiminden de bir açıklama geldi. Saymaz'ın geçerli sözleşmelerinin olmasına rağmen başka bir grupla anlaştığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz, sözleşmesinin bitimine 4 ay olmasına karşın kurumumuzda olan bağını kopararak bir başka yayın kuruluşuna geçmeyi tercih etti. Halk TV ailesi olarak İsmail Saymaz'a yeni kurumunda başarılar dilerken yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için bu açıklamayı yapmayı bir zorunluluk olarak görüyoruz. Halk TV çalışanlarından İsmail Saymaz Ağustos ayına kadar geçerli sözleşmemiz olmasına rağmen bir başka grupla anlaştığını belirterek dün itibariyle Halk TV ailesinden ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir. Kendisine sözleşmemizi hatırlatıp Ağustos ayında ayrılabileceğini söyledik. Bunu kabul etmeyince seçim sonrasında ayrılmasını talep ettik. Fakat Saymaz bu önerilerimizi de kabul etmedi ve bir süredir görüşme halinde olduğu kuruma gitmek için Halk TV'den ayrılmakta ısrar etti. Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Alt TV yoluna kararlılıkla devam edecektir. Saymazın da yolu açık olsun. Alt TV. Bunlar ilgini çekebilir. Yeni sezon koleksiyonu TRE, Tommy Konda ve mağazalarımız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günü videosunda bugün gülümseden anlar yaşandı. Biz şimdi ne yapacağız? Sansar Efendi dediniz. Çiftçi Sansar'dan böyle hesap sordu. Biz şimdi ne yapacağız? Sansar Efendi dedi. Düzce'nin Yılca ilçesinde bir çiftçinin tavuklarını telef eden Sansar'a hayvanlarının hesabını sorduğu anlar kameralar bakın nasıl yansıdı. Çiftçi Sansar'dan böyle hesap sordu. Biz şimdi ne yapacağız Sansar efendi? 10 Nisan 2023 16.49 son güncelleme. 10 Nisan 2023 16.49. Düzce'nin Yılca ilçesinde bir çiftçinin tavuklarını telef eden Sansar'a hayvanlarının hesabını sorduğu anlar kameraya yansıdı. Takip et. Redifler köyünde çiftçilik yapan Erdoğan Çıracı'ya ait tavuk kümesine farklı zamanlarda giren Sansar çok sayıda tavuk telef etti. Kümese son girişinde sansarı köşeye sıkıştıran çıracı da o anları cep telefonuyla kaydetti. Sansarı köşeye sıkıştıran çıracını Kümeste sadece beş tavuk kalmasına hayıplanan çiftçinin Sansar'a söylediği sözler, sosyal medyada görüntüleri izleyenleri gülümsetti. Sansar'ı köşeye sıkıştıran çıracının çektiği görüntüde, biz şimdi ne yapacağız Sansar Efendi? Ne olacak tavuklar? Bu beş tavuk ne olacak? Beş tane tavuk oldum. Yedin tavukları değil mi? Biz yumurta ne yiyeceğiz? Nasıl keyfin, iyi mi? 40 tavuktan beş tane tavuk kaldı. Ne bizim çektiğimiz senden? Bir koli yumurta kaç para dediği duyuluyor. 2 horoz, 5 tavun kaldı. Olayla ilgili açıklama yapan çıracı, sahura kalktığında tavukların sesini duyunca fener ve telefonunu alıp kümese geldiğini anlattı. Çıracı, kümese girdiğinde sansarla karşı karşıya kaldığını aktararak, ben de telefon yanındayken kameraya çekeyim dedim. Konuştuktan sonra arkada bulunan boşluktan kaçtı gitti. İçeride ayrı ek bir kümesin daha var. 40 tavuktan hepsini bitirdi. Ki horoz 5 tabın kaldı artık parayla yumurta almaya devam ifadelerini kullandı Anadolu Ajansı Bunlar ilgini çekebilir ana habertenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Profesör Doktor Naci görür sosyal medyada paylaştığı depreme dirençli kentel yolunda öneri kentel siyasi tercihlerle büyümemeli Karabanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından vatandaşların gündeminden deprem konusu düşmüyor. Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depreme dirençli kentler yolunda öneriler sıralı. Görür, kentler siyasi tercihlere rant değerlendirmeleriyle veya göçlere bağlı gece kontu patlamalarıyla büyümemelidir ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Naci Görür sosyal medyada paylaştı depreme dirençli kentler yolunda öneri. Kentler siyasi tercihlerle büyümemeli. 10 Nisan 2023 22 15 son güncelleme. 10 Nisan 2023 22 15. Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından vatandaşların gündeminden deprem konusu düşmüyor. Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depreme dirençli kentler yolunda öneriler sıraladı. Görür kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle veya göçlere bağlı gecekondu patlamalarıyla büyümemelidir ifadelerini kullandı. Takip et. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem felaketi vatandaşın gündeminden düşmüyor. Profesör Doktor Naci Görür, deprem dirençli kentler yolunda bir öneri notuyla paylaşımda bulundu. Naci Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Deprem dirençli kentler yolunda bir öneri deprem kentlerinde Kent yönetim sistemi kentin bölgeleme verilerine göre kurgulanmalıdır. Kentin planlama gelişim, mekan kullanımı altyapı yapısı toku ve B unsurlarına ait kararlarda bölgeleme verileri etkin bir rol oynamalı ve karar mekanizmaları buna göre oluşturulmalı ve bu mekanizmalar gerektiği yasa ve yönetmeliklerle desteklenmelidir. Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle veya göçlere bağlı gece kondu patlamalarıyla büyümemelidir. Tüm kentlerimizde mikro, bölgeleme çalışmaları tamamlanmalıdır. Hükümetimiz bu hizmette MTA'yı kullanmalıdır. TÜBİTAK bu projelerin tüm illerde usulüne uygun yapılması için gerekli proje desteğini vermelidir. Sevgiyle. Bunlar ilgini çekebilir. Onaylanan akses kredi kartı limitinizi anında öğrenmek ister misiniz? Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Adayla ses getirmişti. Tip Genel Başkanı Erkan Baş kamuoyu o isme güven duyuyor diyerek açıkladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş katıldığı bir televizyon programında yayınla çıkmada bulundu. Oyuncu Mehmet Aslan milletvekili adaylarını değerlendiren Erkan Baş kamu Mehmet Aslan Tuğa baktığı zaman güven duyuyor vicdan sahibi ifadesini kullandı. Tip lideri aynı zamanda Altını mı Millet İttifakı'ndan Erkan Baş'a teklif geldi mi? Sorusuna da yanıt verdi. İşte Erkan Baş'ın gündeme ilişkin açıklamaları. Adaylığı ses getirmişti. İlk Genel Başkanı Erkan Baş kamuoyu o isme güven duyuyor diyerek açıkladı. 10 Nisan 2023-2048 son güncelleme 10 Nisan 2023-2156. Türkiye İşçi Partisi tip Genel Başkanı Erkan Baş katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncu Mehmet Aslantuk'un milletvekili adaylığını değerlendiren Erkan Baş, kamuoyu Mehmet Aslantuk'a baktığı zaman güven duyuyor. Vicdan sahibi ifadelerini kullandı. Tip lideri aynı zamanda Altılı Masa veya Millet İttifakı'ndan Erkan Baş'a teklif geldi mi sorusuna da yanıt verdi. İşte Erkan Baş'ın gündeme ilişkin açıklamaları. Takip et. Türkiye İşçi Partisi TIP Genel Başkanı Erkan Baş, Sözcü Televizyonu Genel Müdürü Alişah Delek moderatörlüğünde Serap Belovacıklı, Can Coşkun ve Oğuz Demir'in sorularını yanıtladı. TIP lideri Erkan Baş, partisinde milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci ve Mehmet Hastantu ile ilgili de konuştu. Erkan Baş'ın açıklamalarından satır başları: Bir seçime sokma kararı verili ve ona uygun bir örgütlenme yapalı 3,5 yıl oldu. Biz ortaya bir iddia koymuştuk. Bu toplumda genel olarak siyaset tarzı, egemen siyaset anlayışı Ankara'ya, meclise daralmış durumda. Tip bir bütün olarak bu siyaset anlayışını değiştirmek için yola çıkıyor. İşçileri, köylüleri, kadınları, gençleri meclise taşıyacağız demiştik. Bu memlekette sözünü söyleyemeyen kim varsa tip bunu parlamentoya taşısın diyorduk. Dün akşam itibariyle en rahat partilerden bir tanesi bizdik. Aday tanıtım toplantısı yaptık. Kızgınlık, küskünlük, kavga yoktu. Kararlılık, enerji, coşku vardı. Hazırız ve başlıyoruz diye toplantıdan ayrıldık. Tip açısından Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin açıldığını düşünüyorum. Serap Belov seçime girerek Muharrem İnce'den farklı bir şey yaptığınızı düşünüyor musunuz? Hiç alakası yok. Önümüzdeki seçimlerde temel görevimiz ülkemizi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen bu ucube sistemden kurtarmak, tek adam rejimine son vermektir. Bunun için ikinci turda oy verebileceğimiz adaya ilk turda neden oy vermeyelim, cümlesini ilk kuran siyasi parti tiptir. Bunu 3,5 yıl önce tip ifade etti. Bu bir kurtuluş mücadelesidir. Tip bir iddia ortaya koyuyor ortaya. Tipin en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi Ankara 1. Bölge. Biz orada seçime girmiyoruz. Neden orada seçime girmiyoruz, girsek seçimi kazanırız ama biz kazandığımızda örneğin HDP'nin geçmiş dönem kazandığı vekillik kaybedilebilir. Muhalefet bir milletvekili kaybettirebilirdik. Sadece tip kazansın diye bakmıyoruz bu seçime. Gerek yok dedik. Bu seçimde bir, kurtuluş mücadelesi vereceğiz. Cumhuriyetin ikinci asrında ülkemizin bir daha tarikatların, cemaatlerin ve onların siyasal temsilcilerin egemenliği altına girmemesi için yeniden kuruluşa ihtiyacımız var. Listeler açıklandığı gün itibarıyla, tip neden bu seçime giriyor sorusuna bir yanıt verilmiş oldu. Biz dönük tek eleştiri şudur, neden şurada, burada girmediniz oluyor. Bir hafta önce seçime girdiğinizde zarar vereceksiniz diye düşünen yurttaşların pek çoğu keşke benim yaşadığım yerde de seçime girseydiniz tipe oy verseydim diyor. En sonunda CHP'nin olduğu bir ittifak oldu. Sağdan başlıyoruz sola gelmeden bitiyor. Bu ittifakla bizim cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtuluş konusunda bir ortaklığımız var. Buna ilişkin de bir tartışmamız yok. Sonrasında kurulacak yeni Türkiye'ye dair neredeyse hiçbir konuda aynı düşünüyoruz. laiklik demek ayıp bir şey sayılır hale geldi bu ülkede. Endişeli muhafazakorlar var. Diye tartışılması teklif edilemeyecek bir fikir var ortada. Endişeli muhafazakorları tedirgin etmeyelim. Diye laiklik lafı edilemez hale geldi. Endişeli muhafazakar yurttaşlara sesleniyorum. Sizin bu ülkede özgürce yaşayabilmenizin güvencesi de laikliktir. Hesaplaşma konusunda bir adım geri atmayız. Bu memlekette iktidarın 20 yıl boyunca işlediği suçların üzeri kapatılamasın. Birisi bunun hesabını sorsun. Biz buna izin vermeyeceğiz. Alişer Derek, Altılı Masa veya Millet İttifakı'ndan size bir teklif geldi mi? Gelmedi. Kemal Bey'i ziyaret ettik, ortaklıklarımızı belirleyip o ortaklıkta herkes kendi yolunda yürüsün dedik. O görüşmede anladım ki Kemal Bey kendi sağı ile ittifak yapmaya karar vermiş ve kurtuluşu böyle tarif ediyorlardı. Bizim orada yerimizin olmadığı açık. Bu görüşmeyi tarihe şöyle geçirelim. Siz çok deneyimli bir ana muhalefet liderisiniz, ben sizden ana muhalefet bayrağını devralmak için gereğim dedim. Adalet ve Kalkınma Partisi sadece kendisini akıllı sanıyor diye açıklama yapmıştım. Adalet ve Kalkınma Partisi, ittifak olsun seçimlerde, dedi, sistemi getirdi. Hiç beklemediği bir şey oldu. Karşısında millet ittifakı oluştu. İttifakları parçalamaya çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi, kendisi dört parça olarak seçime giriyor. Kendi aralarında hiçbir konuda anlaşamadılar. İrfan Değirmenci adaylık başvurusu yapmadı, üyelik başvurusu yaptı. Biz ona adaylık teklif ettik. Mehmet Aslantu, Kültür Sanat Komisyonumuzun önerdiği bir isim oldu. Kamuoyu Mehmet Aslantuk'a baktığı zaman güven duyuyor. Vicdan sahibi. Bunlar ilgini çekebilir. Cumhuriyet Mahallesi satılmayan depolama birimlerinin ne? Ama haber bültenimiz devam ediyor. Ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu büyük kardeşler iftarında konuştu. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmaya karar verdikti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHPK Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin İslam ülkelerinin ülkelerine verdiği iftar yemeğinde açıklamalar yaptı. Bizim bir hedefimiz var Orta Doğu için diyen Kılıçdaroğlu, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmaya karar verdik. Türkiye, İran, Irak ve, ve Suriye ne için? Bir gelmiyoruz. Orta Doğu'da olanlar karşısında neden birbirimize farklı bakıyoruz? Tek sorun çözülebilir ifadesini kullanmış. Kemal Kılıçdaroğlu büyük entişer iftarında konuştu. Orta Doğu barış ve işbirliği teşkilatı kurmaya karar verdi. 10 Nisan 2023 21:47 son güncelleme 10 Nisan 2023 21:47 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin İslam ülkelerinin büyükelçilerine verdiği iptal yemeğinde açıklamalar yaptı. Bizim bir hedefimiz var, Orta Doğu için, diyen Kılıçdaroğlu, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmaya karar verdik. Türkiye, İran, Irak ve Suriye ne için bir araya gelmiyoruz? Orta Doğu'da olanlar karşısında neden birbirimize farklı bakıyoruz? Pekala sorun çözülebilir, ifadelerini kullandı. Takip et. Milliyet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte İslam ülkelerinin büyük elçileri için düzenlenen iktaar yemeğine katıldı. Büyük elçilere hitaben bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, İslam dünyası şikayet eder. Hem şikayetten yana değilim. Hem sorunları çözmekten yanayım. Sorun var mı? Ha? Çözülmesi lazım mı? Çözülmesi lazım. Ne ile çözeceğiz? Yüce Yaratan'ın bize verdiği en değerli akıl ve bilgiyle. Yani birikim ile çözeceğiz. Bazen bir sorunu tek başına çözme şansımız olmayabilir. Beraber, birlikte olacağız, güzellikte buluşacağız, yine bu sorunu çözeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde, İslam ülkelerinde neden acı ve gözyaşı var? Bu soruyu, akıl bali olan herkesin kendi vicdanında sorgulanması lazım. Aslında bilimde çığır açan İslam dünyası. Sosyolojiden tutun matematiğe kadar, tutun, tutun uzay bilimlerine kadar. İslam dünyasının İslamiyet'ten hemen sonra gerçekleştirdiği bilimdeki olağanüstü gelişmeler, Orta Çağ'da Rönesans'ın başlamasına yol açtı. Bilimde ve teknolojide bu kadar önemli adımlar atan İslam dünyası 21. yüzyılda neden geride? Bunu hepimizin sorgulamamız lazım. Halbuki Yüce Yaratan Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklı kullanmanın yolu, aslında Yüce Yaratan'ın mucizelerini keşfetmektir. Bize sunduğu nimetleri keşfetmektir. Bilim ve teknolojide ilerleyen ülkeler, diğer ülkelere kendi teknolojilerini de götürebilmektedirler. Bilim ve teknolojiye, üniversitelere önem ama gerçekten çok fazla önem vermek zorundayız. Alemin ölümü alemin ölümü gibi ise, sevgili peygamberimiz bir alimin ölümünü bir kainatın ölümüne bağlıyorsa, bilime ne kadar İslam dünyasının önem verdiğini gösteriyor. Haksızlık karşısında susan. Sayın Karamollaoğlu, Filistin ve Filistin'de yaşananları dillendirdi. Yıllardır devam eden bir dram var, hakları gasp edilen insanlar var orada. O zaman eğer biz hakkın ve hakkının yanında duracaksak elbette ki Filistin ve Filistin davasının yanında durmak zorundayız. Aksi hale biz, bize öğretilen inancı reddetmiş oluruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa haksızlık karşısında susmayacağız, bir yerde haksızlık varsa ona karşı çıkacağız. Benim yakınım, akrabam ve hiç tanımadığım birisi de olabilir. Dolayısıyla hakkı, hukuk, adaleti, İslamiyet bize zaten öğretiyor. Hak, hukuk ve adaleti öğretiyor. Orta Doğu Barış ve işbirliği Teşkilatı kurmaya karar verdi. Bilgi ve bilimden geriye doğru gidince, adaletten de geriye doğru gidiliyor, bir toplumda çürüme süreci başlıyor. Bu çürümeyi kaldırmak lazım. Bir arada, birlikte bu ülkenin huzuru, İslam dünyasının huzuru için çalışmak zorundayız. Bizim bir hedefimiz var, Orta Doğu için.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 Orta Doğu'da olanlar karşısında neden birbirimize farklı bakıyoruz? Pekala sorun çözülebilir. Pekala bir araya gelebilir. İnsanların acılarını en azından gidermek konusunda özel bir çaba harcayabiliriz. Bunların hepsi olabilir. Şikayetten yana değilim, sorunları çözmekten yanayım. İslam dünyası şikayet eder. Şikayetten yana değilim. Sorunları çözmekten yanayım. Sorun var mı?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 Aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemek mümkün değil. Dolayısıyla aklımızı kullanarak pek çok sorunu akılcı politikalar ile çözebiliriz. Bunlar ilgini çekebilir. 15.000 TL'ye kadar masrafsız taksitle avansa ceste Şimdi keşf. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Daha yollara damgasını vurdu efendim. Makam araçlarında yeni dönem bakanlar sıraya girdi. Türkiye'de yollarda kendini göstermeye yavaş yavaş başlayan yerli otomobil tok yeni bir dönemi başlattı. Çok sayıda bakan yerli aracı makam aracı olarak kullanmaya başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı dergahı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni dönemin öncüleri oldu. Daha şimdiden yollara damgasını vurdu. Makam araçlarında yeni dönem, bakanlar sıraya girdi. 10 Nisan 2023-18.07 son güncelleme 10 Nisan 2023-18.07 Türkiye'de yollarda kendini göstermeye başlayan yerli otomobil top yeni bir dönemi başlattı. Çok sayıda bakan, yerli aracı makam aracı olarak kullanmaya başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni dönemin öncüleri oldu. Takip et. Türkiye'de tok heyecanı tam gaz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta 60 yıllık hayalimiz olan yerli ve milli elektrikli aracımız toku yollara uğurladık açıklamasının ardından bakanlıklarda yeni dönem başladı. Bazı bakanlar yerli otomobil toku makam aracı olarak kullanmaya başladı. Bakan Bozda bu şerefi yaşamış olduk. Adalet Bakanı Bekir Bozda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplu makam aracı olarak kullanmaya başladı. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOBI ile ilk sürüşünü gerçekleştiren Bozda, aracın millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Aracın yerli, milli, elektrikli, çevre dostu, akıllı olmasının, en ileri teknolojiyle donatılmasının, Türk işçi ve mühendislerinin, teknisyenlerinin elinden çıkmasının kendisini fevkalade gururlandırdığını ifade eden Bozda, böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk, değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü için şükranlarını sunan Bozda, Türkiye'ye yerli ve milli otomobilimiz topu kazandırdığı gibi pek çok yerli ve milli ilki de ülkemize kazandırdı. İşte bugün bunlardan bir tanesini elimizde tutuyoruz ve bizzat kullanıyoruz. Allah, Türkiye'nin yolunu bahtını açık etsin ifadelerini kullandı. Güvenli, konforlu, ekonomik. Bakan Bozdağ, her insana bir şeyi hayal edip projelendirmenin sonra onun temellerini atıp hayata geçirmenin nasip olmayacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli otomobili hayal etmesinin, projelendirilmesine destek vermesinin ve aracın yollara çıkmasının önemini vurguladı ihracatta bulunduğu topla nasıl ve yedek kurasında kendisine çıkmadığını aktaran Bozda bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobile sahip olanların güvenli, konforlu ve ekonomik bir araç kullanacağını anlattı. Kullanımı çok rahat. Bekir Bozda Togg ile ilk sürüşüne ilişkin değerlendirmesini de şunları kaydetti. Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz. Çok fazla gürültü fakat şu anda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat tabi elektronik düzeniyle akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı. Bakan Ersoy, sonunda yollardayız. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından Türkiye Yüzyılı etiketiyle yaptığı paylaşımda TOGİL'e ilk sürüşünün görüntülerini paylaştı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T-10X akıllı cihazımız TOGİL'e gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Derya Yanık, Türkiye'nin yerli otomobili toplu teslim aldı. Makam aracı TOB ile ilk kez trafiğe çıkan Yanık, bakanlık çevresinde tur attı. Toplum Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapma sevdasının arzusunun bir ürünü olduğunu belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine nasip oldu. İnşallah milletimiz önümüzdeki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzellerini üretecek ve ortaya koyacak. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma iddiamızı da böylece kuvveden file çıkarmış olacağız. Allah'tan bunu biliyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Toplumuz bütün milletimize, bütün kullanıcılara ve önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası alanda da kullanıcılarına, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten gözümüzü kabartan bir iş olmuş. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. İndirim başladı. Tişibo.com.tr'deki indirimleri kaçırmayın Tişibo. Ve değerli izleyenlerle bu haberimize birlikte tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleyin. Sitemizde yer alan reklamlara da tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yakşamlar diyeceğiz. Hoşçakalın.